Ah ne güzel göller var Şirin gölbaşı gölbaşı Tozlu tozlu yollar var Şirin gölbaşı gölbaşı Ne güzeldir bu gölbaşı Tozlu tozlu yollar var Tozlu tozlu yollar var Şirin gölbaşı gölbaşı ne güzelsin sen Gölbaşı Gölbaşılı olmak güzel, muhabbetle dolmak güzel. Burada yaşamak güzel, şirin Gölbaşı Gölbaşı. Ne güzelsin sen Gölbaşı. Burada yaşamak güzel, buradan yaşamak güzel. Şirin gölbaşı gölbaşı Ne güzelsin sen gölbaşı Mor sümüllü dağlar var Üzüm dolu bağlar var Dosta uzanan eller var Şirin gölbaşı gölbaşı Ne güzelsin sen gölbaşı Dosta uzanan eller var Dosta uzanan eller var Şirin gölbaşı gölbaşı Ne güzelsin sen gölbaşı Türkülerle yükselir sesi, siler gönüllerden pası Adıyaman'ın bir ilçesi, şirin gölbaşı gölbaşı Ne güzelsin sen gölbaşı Adıyaman'ın bir ilçesi, Adıyaman'ın bir ilçesi Şirin Gölbaşırıl başı Ne güzelsin sen gölbaşı. Garip Kamil, burada doldum, köyüm Savran'dan geldim. İyi ki ben buralı oldum, ne güzelsin sen gölbaşı, şirin gölbaşı, gölbaşı. İyi ki buralı oldum, iyi ki buralı oldum Şirin gölbaşı, gölbaşı Ne güzelsin sen gölbaşı